Merhaba arkadaşlar, son videoda tahakkuk esaslı muhasebe tekniğini kullanarak ikinci ayda 200 lira gelirimiz olduğunu gördük Fakat aynı ayda nakdin artı 100 liradan eksi 100 liraya indiğini de gördük Yani bu da 200 liralık bir nakit kaybımız var demektir Şimdi bu ikisini nasıl yan yana getirebiliriz onu düşünelim 200 lira gelirimiz var gibi görünüyor fakat 200 liramızı kaybettik bu bağdaştırma işlemini nakit akış tablosu sayesinde yapabiliriz Genelde nakit akış tabloları net gelirlerle başlar, o yüzden ben de oradan başlayacağım Daha doğrusu nakit akış tablosu mevcut bulunan nakitlerinizle başlar demek daha doğrudur Dolayısıyla sizi şuradaki nakit bilançosundan buradaki nakit plançosuna taşırlar Şöyle bir şey ortaya çıkar, başlangıçtaki nakit miktarının 100 lira olduğunu biliyoruz En basit ifadeyle net geliriniz teorik olarak elde ettiğiniz nakittir En azından bu bir tür kardır Bir miktar varlık kazanıyorsunuz ya da o şekilde gösteriyorsunuz sonra net gelirinizi hesaba katıyorsunuz Biz burada gelir gider tablosunda ne varsa onu alacağız dolayısıyla net gelir 200 lira Şimdi hesapları karşılıklı eşit duruma getirmeliyiz çünkü Sadece bunu yazarsak dönemin sonunda kasanızda 300 lira nakit var demektir Ki biz bu paranın olmadığını biliyoruz Bilanço üzerinde değişikliklere bakarak hesapları eşleştirmeliyiz Şurada Borçlular hesabında net değişim var Borçlular hesabında bir artış var ona BH artışı diyeceğim bu BH borçlular hesabının kısaltılmışı, yerden kazanmak için bu şekilde yazdım Şimdi biraz düşünelim Borçlular hesabında bir artış varsa Kişilerin size borçlanmalarına izin veriyorsunuz Yani Kişilerin size 400 lira borçlanmalarına izin veriyorsunuz demektir Eğer buna izin vermeseydiniz bu nakit olarak görünecekti Böylece alacağınız nakitin zamanını İleriye itiyorsunuz. Bu sizin almadığınız 400 lira ama eğer bu kişiye gecikmesi için izin vermeseydiniz, almış olabilirdiniz. Dolayısıyla borçlular hesabındaki bir artış sizin için olması gerekenden daha az nakde sahip olmak demektir. Yine dolayısıyla diyorum, bu sizin için eksi 400 liralık nakit akışı. Yani başka değişiklik yok. Alacaklar hesabından hiç bahsetmedik. Bu aslında diğer kişilere ödeyeceğiniz parayı yani borçlarınızı ötelemektir Başka hiçbir sorumluluğumuz yok. Bu yaptığımız tek düzeltme Bazen bu nakit kullanımı olarak da ifade edilir ya da kesinti Farklı biçimlerde ifade edilebilir. Burada işlemlerden elde edilen net nakit görünüyor İşlemlerden elde edilen tüm nakdi toplarsanız, 200 eksi 400, bunu şurada topluyorum Eksi 200 eder, yani eksi 200 nakdiniz var Başlangıçtaki miktarınız 100 liraydı İşlemler sonucunda 200 lira eksidesiniz 100 lirayla başladınız ve 200 lira kullandınız Kapanış nakdiniz ise eksi 100 lira olacak Burada yaptığımız şey, gelirdeki artı 200 ve nakitteki eksi 200 hesap hareketlerini denkleştirmektir. Bu bizim şuradaki başlangıç nakit durumumuzdan, şuradaki bitiriş noktamıza nasıl geldiğimizi gösteriyor. Yani bu bir nakit akış tablosu. Artık 3 temel mali tabloyu görmüş oldunuz.